Sevgili öğrencilerim, merhabalar. Şimdi bu videomuzda birlikte çemberde uzunluk ünitesinin yani 21. bölümün 5. köşe taşını çözeceğiz arkadaşlarım. Sonra 6, 7, 8'e kadar geliriz muhtemelen diye tahmin ediyorum. Süremizin el verdiği zamanda. Şimdi. Burada şunu öğrenmemizi istiyor arkadaşlar. Dondurma kuralı dediğimiz kuralımızı kullanacağız burada. Dondurma kuralı şu. Uzunlukta geçerli dondurma kuralı. Çembere dışındaki bir noktadan iki adet teğe doğrusu çizerseniz işte bakın biri AB, biri AC. Bu teğetlerin uzunlukları daima birbirine eşit olur diyor kuralımız. İşte buraya da 10 yazdık. Şimdi neyi soruyor? ABC üçgeninin alanını soruyor yani ikiz kenar üçgenin alanı. Şimdi madem ki ikiz kenar ben bunun tabanına diklik indirirsem bu diklik tabanı ikiye bölecek 6, 6 diye ve bakın burada 6, 8, 13 yeni çıktı karşımıza hemen yüksekliğin 8 olduğunu gördük. Tabii ki tabanımız 12, yüksekliğimiz de 8 olduğu için çarpıp ikiye bölersek alanımızı buradan. 48 buluruz. Cevap Ceyhan'dan geldi. Şimdi hemen aynı dondurma kuralını burada da kullanacağız dostlarım. Bakın burada yalnız 3 tane dondurma var. Dikkatli olun. Şimdi B noktasından bakın bir şurada bir teyetimiz var. Şuraya kadar gelmiş. Bir de şu DB teyetimiz çizilmiş. O halde bu iki teyetin uzunluğu birbirine eşittir dostum. Edirne noktasına bakın. Bir ECT, pardon bir şuradaki EC, bir de şu TET çizilmiş. O halde bunlar da birbirine eşit. Bir de Adana noktasından AE AETT çizilmiş. Bunlar da birbirine eşit. Üç tane dondurma kuralı yaptık. Şimdi verilen uzunlukları yazalım. AB 12'ymiş. AC 14'müş bc 16 imiş bc de şuranın tamamıymış arkadaşlarım 16 buna göre e A nedir diye bir soru soruyor şimdi ben şuraya bir x yazayım buranın da x olduğunu söyledim arkadaşım şuraya y yazarsam burası da y'dir ve bakın x ile 14'ün toplamı x artı 14 y ile 12'nin toplamına eşitti y artı 12 yazdım 12'yi buraya alırsam X artı 2 eşittir. Y kaldı. Bir de BC'yi biliyorduk ya. X ile Y'nin toplamı dediği yer. Onu da yazalım. X artı Y'yi biz 16 diyebiliyoruz. Peki Y'yi de X ile 2'nin toplamı diye biliyorum. O halde şöyle yazabilirim. X var. Bir de Y var. Y yerine X artı 2 yazıyorum. Eşittir 16 diyorum. Hadi bu 2'yi buraya gönderdik. 14. 2X 14 ise X... 7 çıktı. Yani şurası 7'ymiş. Bize de E, A'yı yani 7 ile 14'ün toplamını soruyor. Cevabı Bursa'dan işaretledik. Evet. Üçüncü sorumuzdayız. D, E ve F. K'yetlerin DM noktaları. AF'yi 8 vermiş. Bakın şimdi dik açıdan bir doğru gelmiş arkadaşlarım. Şu Bursa noktasından bir teğet B, D çizilmiş. Bir T'yet de B, F çizilmiş. O halde bunlar Birbirine eşit. Ve dik açıdan inen bir doğru hipotenüsün bir parçasına eşitse diğer parçasına da mutlaka eşittir. Biz bunun adına muhteşem üçlü diyoruz. BA'ya da eşit olduğunu gösterdim. Şurada bakın minik bir EC ile e, teğetleri var. Küçük bir dondurma kuralı var. Bunlara da eşit olduklarını söyledik. Son olarak bir de şuradaki AD ile A, e de dondurma kuralından dolayı birbirlerine eşitler. Bir de ne biliyoruz? ABC üçgeninin çevresini 20 diye biliyormuşuz arkadaşlar. Bilgiler bunlar. Buna göre de DFx nedir diye de bir soru sormuş bize. Gelin birlikte konuşalım şimdi. Öncelikle şuna A diyelim, şuna da A diyelim, şu da A olsun. Sonra şuna B diyelim, şu da B olsun. Bakın burası toplam 2A ya. Bu da 2A olacak. Buraya B yazdığım için buraya 2A-B yazıyor. Şimdi bu adamın çevresini biliyorduk biz. ABC üçgeninin çevresini. Bakın ne var? A var, A var, B var, 2A-B var. Topluyorum. A, A daha, 4, 2A. 2A da buradan geliyor. 4A yaptı. Eksi B ile artı B ile toplarsam 0 yaptığı için sadece 4A kaldı çevre. Yani 20. Demek ki biz A'yı da 5 diye bulduk. O halde bu 5, bu da 5, burası 10 çıktı. Yani şu dik üçgenimin hipotenüsü 10, bir dik kenarı 8. Demek ki bu 3, 4, 5'in 2 katı olan 6, 8, 13 üçgeni. O halde X 6'dır dedim. Cevabı Ceyhan'dan işaretledim. Evet bir kare görüyorum yine bir dondurma kuralı da görüyorum arkadaşlarım bakın şurada Edirne'den bir EF gelmiş bir de EA bunlar eşit yani buna da X yazalım sonra Ceyhan'dan bir CB gelmiş bir de CF şimdi önce şuraya da bir 2 yazayım yarıçapımız 2 olduğu için buraya 2 buraya 2 yazdım karenin bir kenarı 4 çıktı o halde bu da 4 bu da 4 Şuranın da 4 olması için 4 eksi x yazıyorum buraya. Ve bakın şu dondurma kuralından dolayı 4 burası da 4 geldi. Şimdi benim işim şuradaki dik üçgenle buradan x'i bulacağım dostlarım. Şimdi 4 var dik kenarlarımdan biri 4. 4'ü gördüğüm zaman aklıma benim 3 4 5 geliyor dostum. O zaman diğer dik kenarın 3. Hipotenüsün 5 olması lazım. Peki hipotenüsün 5 olması için x'e 1 desem oluyor mu? Oluyor. Peki x 1 iken diğer dik kenar 3 oluyor mu diye bakacaksınız. Öyle hemen 1 oldu tamam demek yok. Bir de şuradaki diğer dik kenarın 3 olmadığını da kontrol edin mutlaka. Peki 4'ten 1 çıkarsa da 3 tabii ki. Demek ki 3 4 5'i sağladı. O halde x'im 1'dir yapıştır gelsin. Evet çevirdik arka tarafımızı. Yani kağıdın arka tarafını ve bir numaralı sorumuzla devam ediyoruz. Altıncı köşe taşındayız dostlarım. Çemberin yarıçapı nedir diye bir soru sormuş. Şimdi burada da şunu bilerim. Çembere bir teğet doğrusu çizilmiş ve teğet olduğu noktayı da görüyorsunuz A noktasında teğet. Sen merkezden tam bu teğet olduğu noktaya yarıçapı indirirsen bu yarıçap daima dikinecek. Bu bir. Burada da bu kuralı kullanacağız galiba. Bu bir. İki. Şurada bakın dc kirişi var. Ben bu kirişin tam ortasına dikme indirebiliyordum hatırlarsanız. Yani tam ortasına çizdiğim doğru. Her zaman dik olmak zorundaydı. E bakın burada ne çıktı karşıma? Dik dörtgen. O halde şu uzunluk 3. Şimdi burası R ise. Buranın da R olması lazım. Hatta şurası R-1. Burası da R-1. Peki. Peki. Şu kirişin ucuna da yarıçapı çizecektik her zaman. Burası R. Ve şuradaki dik üçgenden ben Pisagor yapıp R'yi bulabilirim. Ama 3 olduğu için bana 3 bir kopya verdi. Acaba 3 4 5 olabilir mi diye düşündüm. Yani bu durumda R'nin 5 olması gerekir ki 3 4 5 olabilsin. Peki R 5 iken burası da 4 oluyor mu diye kontrol ettim. Evet, 5'ten 1 çıkınca 4 oluyor. Demek ki R yani çemberin yarıçapı 5'miş diyebildik. Evet ikinci sorumuz arkadaşlar. Bakın yine çembere K ve L noktalarında teğetler görüyorum. Hemen merkezden bu T'ye bir dikme indirdim. Buna R diyelim. Burası da R, burası da R. Şu T'ye de bir yarıçapımı dikme in indirdim. Şimdi bakın şurada küçük bir dik üçgen çıkarttık aslında biz. Bu bizim özel bir dik üçgenimiz. 8'i gördük ya. 6, 8, 13 gene olabilir mi diye düşündüm. Bunun için R'nin 6 olması lazım. Evet gerçekten R 6 olduğunda burası da 10 olduğu için 6, 8, 10'u sağladı. Demek ki R gerçekten 6 şuraya da 6 yazalım. Şimdi bunun yarı çapını da büyük R, büyük R olarak yazalım. Şimdi büyük R'yi soruyor bize. O bir merkezli çemberin yarı çapını. Bir benzerlik yapıp soruyu çözeceğim arkadaşım. Sonuçta şununla şu birbirine paralel. Hemen benzerlik yapıyorum. Burası 10. Şurası toplam 16 artı R. O halde küçük üçgenin alttaki kenarı 10. Büyük üçgenin alttaki kenarı 16 artı R eşittir. Küçük üçgenin paralel doğrusu 6. Büyük üçgenin paralel doğrusu da R. Şu 6 ile R. Evet buradan içler dışlar sağlar sollar çarpımı yapıyoruz. Ve R'yi buluyoruz. Hadi yapalım. Hadi yapalım. Önce şu üstleri bir sadeleştirelim. 2'ye bölelim 3, 2'ye bölelim 5. Şimdi 5 ile R'yi çarpıyorum. 5R, şuraya yazalım. Eşittir. 3 ile de şurayı çarpıyorum. 48 artı 3R olur. Peki 3R'yi buraya alırsak 2R eşittir 48, R eşittir 24. Sorumun cevabı Denizli'den geldi. Evet üçüncü sorumuz AB'yi 12 vermiş KC'yi 2 vermiş Bakın burada 3 tane dondurma kuralı görüyorum öncelikle Birincisi şu C'den bir CK teğeti bir de CM teğeti çizilmiş Şurası da 2'dir diyorum Sonra ordudan tam teğet olduğu noktaya diklik indiriyorum Bu R Yine teğet olduğu noktaya diklik indiriyorum Bu da R Ve bakın burada bir kare çıkartmış oldum Şurası da R Burası da R'ye geldi Şimdi Adana'daki dondurma kuralını da görelim. Bakın şu AK bir teğet, AL diğer teğet. Bunlar eşit olmalı dondurma kuralı gereği. Ve burası 12 artı R ise şu CA'nın 10 artı R olması lazım ki toplam CK 12 artı R olsun. Ve şuradaki üçgenden de biz artık X'i bulabiliriz. Mesela ne olsun? 5 12 13 olabilir mi diye bakalım. R'ye 3 dememiz lazım ki 5 olsun. 12 burada. R'ye 3 deyince 13 oluyor mu? Oluyor. Tamam. R3. 5 12 13'ten bulduk arkadaşlar. Evet, Dördüncü sorumuz ABC üçgeninin alanı nedir diye bir soru sormuş bize. Biz nereleri biliyoruz? Şuraları biliyoruz. Bu bir dik üçgen. Şimdi şurası bizim yarıçapımız. Bu da yarıçap. Bu büyüğünün yarıçapı. Bu da bu büyüğünün yarıçapı ve ben şu o ile O2'yi birleştirirsem iki tarafı da yan tarafları ikiye böldüğü için onun orta tabanı olacak. Dolayısıyla 5 olacak bu 1. Şimdi şu O1'den K'ya teğet olduğu için dik indirelim. Yine teğet olduğu için buraya da dik indirelim ve burada bakın bir dik yamuk oluşturdum ben. Dik yamuk sorularını ne yapıyorduk? Şuradan da bir yükseklik biz indiriyoruz. Ve burada bir dikdörtgen oluşturduk. Burası da iki kök 6. Peki burası iki kök altı. Şurayı bulalım hemen. Ee, 25, 24'tür bu. Buraya da 1 kaldı diyelim. Burası da 1 çıktı. Bunu bulduk ama ne işimize yarayacak onu da bilmiyorum açıkçası. Bulduk sadece diyelim. Peki burası 1. Şimdi şuraya küçük R, küçük R. Buna da büyük R diyelim. Şunun yarıçapını da büyük R eksi 1 yazalım. Hatta burası küçük R'dir. Küçük R olsun. R artı 1 oldu bakın. Büyüğünün yarıçapı R artı bir. he Şimdi buradan geldi işte. Bakın şurada bir dik üçgenimiz var ya. yani. Şuraya çizeyim ben o dik üçgeni. Şimdi bu dik üçgenin hipotenüsü 10. Şu dik kenarı 2 tane küçük R bulduk. Bu dik kenarı ise R artı 1'di bunun yarıçapı. Bu da R artı 1. Bu da R artı 1. Yani 2R artı 2 bulduk. Bakın bağıra bağıra 6, 8, 13 geni olduğunu gösteriyor bu bize. 2R'ye 6 deyin. 6 artı 2'den 8 oluyor. Demek ki bu gerçekten 6, 8, 13 geni. Bize de dik üçgenin alanını sorduğu için. Dik üçgenin alanı neydi? Dik kenarlarını çarpıyorsun ve 2'ye bölüyorsun. 6 ile 8'i çarptım. 48, 2'ye böldüm. 24'ü yapıştırdım. Evet. Şimdi geldik 7 numaralı köşe taşımızın birinci sorusunu okumaya. Dik üçgen, AB'yi 6, AC'yi de 8 vermiş, yani 6-8, 13geni olduğu aşikar. Şimdi merkezden hemen şu teğet olduğu noktaya yarıçapı dik, yine teğet olduğu noktaya yarıçapı dik bir indirelim. Şimdi şurası r, burası r, kare oldu burası, bunlar da br. Hatta şurası 6 eksi r, yine burası 8'di, 8 8 eksi r oldu. Çemberin yarıçapını soruyor. Şimdi burada benzerlik yaparak bulabiliriz arkadaşlarım. İki türlü yapabiliriz. Mesela şu üçgenlerin benzer olduklarını gördüyseniz buradan da çözebilirsiniz. Ya da şu adamın şuna paralel olduğunu da görebilirsiniz dostlarım. Şöyle ki 8 R'nin tamamı 8'e oranı eşittir r'nin 6'ya oranı. Evet sadeleştirelim. 3 4 diyelim. 4R eşittir. 3 kere 8 24 3R'yi. 3R'yi buraya alırsam 7R 24. R eşittir. 24 bölü 7. Benzerlikten çözdük arkadaşlar. Şuna bakalım. O merkezli çember içine noktalarında M merkezli yarım çember çizilmiş. tam 90 dereceyi göstermiş. KL'nin 4 olduğunu söylemiş. Yani küçük çemberin yarıçapı çapı 2 birimdir bunu söylemiş bize. Şimdi hemen merkezden tam teğet olduğu noktaya dikme indirelim. Bu da 2. Merkezden teğet olduğu noktaya dikme indirdim. Bu da 2. Bakın burada bir kare çıktı karşıma. O zaman bu da 2. Bu da 2 diye. O merkezli çemberin yarıçapı acaba nedir diye de bir soru sormuş bize pek. O merkezli çemberin yarıçapını arıyoruz. Şimdi bakalım neler yapabiliriz? Aklıma şu anda Hiçbir şey gelmiyor açıkçası arkadaşlarım. Ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Düşünelim. Şimdi merkezden tam şu ee, kiriş olduğu için kale. Kirişin tam ortasına bir doğru indirdim. Bu her zaman dik inerdi. Buna da dik olduğunu gösterelim. Ve hatta bu uzunluğu biliyoruz değil mi? Şurada 2, 2. Karenin köşegeni olduğu için 2, kök, 2. Şurası da sizin işte çemberinizin yarıçapıdır Büyük çemberin. Hani kirişin ucunu merkezle birleştirin demiştik arkadaşlar. Bu geometrinin farzlarından biriydi. Peki ne yapıyorum şimdi şurada? Pisagor bağımsı yapıp R'yi bulabilirim artık. R diyelim buna. R kare eşittir. Şuradaki 2'nin karesiyle 4. 2 kök 2'nin karesinin toplamına o da 8 yapar. 12 oldu R kare. 2 kök 3 çıkar. Sorumuzun cevabı. Evet. Üçüncü soru. Bakın teğetleri görüyoruz ya. Hemen şunları bir dikliğimizi bir indirelim ilk önce de sonra bakarız sorunun geri kalan kısmına. Şimdi AB 4 köküç. Tamam. Başka? AC 6 köküç. Ona da eyvallah. O merkezi çember AB'nin K'nin T'ye olduğuna göre çemberin yarıçapı. Acaba nedir diye de bir soru sormuş bize. Çemberin yarı çapını istemiş bizden. Hmm. Şimdi biz bu soruyu alandan çözebilir miyiz? Düşünüyorum. Evet kesinlikle çözeriz arkadaşlar. Bakın şöyle. Ben bütün üçgenin alanını bulabilir miyim? Sinüs alandan bulabilirim. Ne yapacağım? 1 bölü 2 çarpı. iki kenarı çarpacağım. Yani 4 kök 3 ile 6 kök 3'ü çarpacağım Bir de sinüs 60 ekleyeceğim Sinüs 60'da kök 3 bölü 2'ydi Şimdi şu 2 ile şu 2 4'ü sadeleştirsin Kök 3 ile kök 3'ün çarpımı 3'tür 6 ile çarparsam 18 bir de kök 3'ün var 18 kök 3 çıktı Benim tüm üçgenimin Alanı Şimdi bakın ne yapıyorum AO'yu birleştirdim Şimdi şu R şu da R. Şu üçgenin alanını yazıyorum hemen. Şuraya yazalım alt tarafa. Tabanı 6 köküç. Yüksekliği R. çarpı 2'ye böldüm. Artı şu üçgenin de alanını yazıyorum. Tabanı 4 köküç. Yüksekliği R. Bölü 2. E peki bu ikisinin toplamı bütün üçgenin alanı yaptı. Yani 18 köküç yapacak mı ikisinin toplamı? 18 köküç. E i̇şte buradan da. R'yi bulacağız arkadaşlar. Hemen şöyle yapalım. R bölü 2 parantezini alalım isterseniz. 4 kök ile 6 kök toplamı 10 kök oluyor. R bölü 2 parantezinde eşittir 18 kök üç. Kök silelim. 2 ile 10'u silelim. 5. Ne geldi? 5R 18. R eşittir 18 bölü 5. Ya da 2 ile genişletelim. 36 bölü 10. Yani 3.6. Denizli'den geldi sorunun cevabı. Evet dördüncü sorumuzdayız dostlarım. DC D noktasında B noktasında T A merkez çemberi T'dir. C noktasının C noktasının çembere uzaklığı 6 çarpı bilmem ne olduğuna göre çemberin yarıçapı nedir? Şimdi dostum, çembere uzaklığı demek sakın ha şu merkezine olan uzaklığı algılamayın o noktayla merkezi birleştirdiğinizde o doğrunun, o çizginin çembere dokunduğu ilk noktayla c arasındaki uzaklık işte noktanın çembere olan uzaklığı demektir. Yani şu mesafeymiş 6 kök 2-6 imiş bu mesafe. Şimdi şöyle yapacağım ben. Yarı r diyeceğim. Karenin bir kenarı da r r r oldu. yarıçap r. Şimdi şu uzunluğun tamamı 45, 45 90 üçgeninden R kök 2. O zaman burası R kök 2 eksi R oldu. Yani bizim R kök 2 eksi R dediğimiz yer aslında 6 tane kök 2 eksi 1'e eşit. Hatta ben burayı R parantezine alayım mı dostlarım? R parantezinde kök 2 1 eşittir. 6 tane kök 2 1. Kök 2 eksi 1'leri de silelim. Direkt R eşittir. 6 çıktı. Ceyhan'dan geldi sorunun cevabı. Evet 7 numara tamamdır. Geldik 8 numaralı sorumuza. Bakalım burada neler yapacağız. 8 numaralı köşe taşına pardon. C'de 2 kök 2. Hemen şu farz olan şeyleri yapalım. teğet gördün mü? Yarı çapı dikindir. Çapı gören çevre açı 90 olduğu için ben şurayı birleştirirsem burada 90. Bunları bir söyleyelim. Şurası da 2 kök 2. T'et demiş. Ee, şöyle yapalım, buna küçük r yazalım, buna da küçük r yazalım, buna küçük r yazalım. Ee, büyünün yarı çapı 2 r oldu, buraya da 2 r yazalım. Şimdi şu paralel olduğu için buna, burayı da 1'e 3 böldüğü için bu tarafı da 1'e 3 katı bölecek. Yani 6 kök 2 olmalı, 2 kök 2'nin 3 katı. Bize de bc'yi soruyor, ABC soruyormuş direkt. 6 kök 2 sorunun cevabı bitti yarım çember. Şimdi yarım çember bir kere şunlar yarı çap. Bunlar birbirine eşit. Bakın şu Edirne ile Bursa'yı birleştirirsem yükseklik, kenar ortay oldu. Bu bir ikiz kenar üçgen. Burada 5. Şurayı çizdim. C açısı çapı gören çevre açı olduğu için burası 90 derece geldi ve 3, 4, beş üçgeni çıktı burada arkadaşlarım üç dört beş üçgenimiz var sonra dört var sekiz var hani biri diğerinin iki katıysa hipotenüsü ne demiştik küçük olanın kök beş katı yani şurası dört kök beş o halde iki kök beş iki kök beş oldu şu minikte bir pisagor yapalım beşin karesi yirmi beş kök beşin karesi yirmi yirmi beşten yirmi çıktı beş o halde şurası kök 5. Ve şu uzunluk da yani x ile kök 5'in toplamı yarıçapa eşit, değil mi? Sonuçta bu çemberin yarıçapı. Yani burası toplam 2 kök 5 olmalı. O halde x'e de kök 5 kalmalı. Evet, 3. sorumuz. Bakalım ne diyor. AB çap arkadaşlarım. Madem ki çap, o zaman şu Edirne 90 derece. Çünkü çapı gören çevre açı. Peki Hatta şurada bir Pisagor yapalım. 1, 5, yani 25, bir daha 26. Şurası kök 26 yapsın. Bir işime yarayacak mı bilmiyorum ama yaptım işte. Evet, başka. Şimdi şu BD'yi de birleştirelim. Bakın bu da çapı gören, çevre açı olduğu için 90. Şimdi bu yükseklik olduğu üçgenin, aynı zamanda kenar ortay da oldu. Hem yükseklik hem kenarortaysa bu üçgen ikizkenar üçgendir. Kayı kuralından dolayı. Şimdi ben şuraya R R dersem burası 2R olduğu için şu BC 2R olacak. O halde şuraya 2R 1 kalacak. Ve bakın şu dik üçgen bana soruyu çözdürüyor. R'yi buradan buluyorum arkadaşlarım. 5 var. Demek ki 5 12 13 olabilme ihtimali var mı? Var. Bir deneyelim. 5-12-13 olabilmesi için hipotenüsün 13 olması lazım. Peki 2R-13 ise burası 12 oluyor mu? Çünkü 2R-1'dir burası. Evet 12 oluyor. Demek ki 2R-13 arkadaşlar. Çemberin çapı 13'tür dedim. Evet son sorumuzdayız. Şimdi bakalım neler var. Önce bir iki çember kesişiyorsa kesim noktalarını hemen birleştirin demiştim. Bir birleştirin çapı gören, bakın şu BD çapı olduğu için bu Edirne çevre açısı çapı gördüğü için 90 derece Tabii ki burası da 90 derece ve bakın şurada da bir kirişler dörtgeni oluşturdum, karşılıklı açıların ölçüleri toplamı 180'di o zaman bu Adana'da 90 derece şimdi AB24 AC10 şimdi AC10 AB24 yani 5'in 2 katı 12'nin 2 katı, 5, 12, 13 üçgeni o halde şurası 13'ün 2 katı 26. Bize de diyor ki merkezler arasındaki uzaklık. Şimdi önce şunun bir şu DC'sini birleştirdim. Niye hocam bunu yaptın? Çünkü şu 90 derece ya bu DC'nin çap olması lazım. Çünkü çapı gören çevre açı 90 derecedir. E merkezim de şurası olur bir zahmet. Tam ortası da merkez olur değil mi? Şimdi bu da tam ortadadır. Ve bakın ne gördüm. Bana şurayı soruyor ya O1 ile O2 arasındaki uzaklığı. Bu O1 ile O2 arasındaki çizgi bu 26'nın yarısı. Orta tabandır yani. Çünkü yanları ikiye bölmüştür. Demek ki cevabım 13 gelmek zorundaymış. Kaç dakika oldu? 25 dakika olmuş. Tamam yeterlidir arkadaşlar bu videomuz için. Bir sonraki videoda da 9'dan itibaren devam ederiz inşallah. Hadi öpüyorum hepinizi görüşmek üzere.